Genel izleyici için uygundur. Herkese iyi pazarlar. Her şeyden öncele karşınızdayız. Kocaman bir günaydın. günaydın diyelim. Enerjik bir günaydın <gülüyor> olsun. Evet, Güzel evet. bir pazar olsun. Önemli bir konuğumuz var. Doçent doktor Fatma Şen'le birlikteyiz. Hoş geldiniz. Medikal Hoş onkoloji uzmanı. Pazar pazar sevimsiz konular mı konuşacağız? Hayır konuşmalıyız ki herkes Tabii. farkına varsın diye düşünüyoruz. Tabii, evet. Kadın kanserleri konuşacağız. Şimdi kadın kanserlerini konuşacağız. Kadın kanserleri yani en sık gördüğümüz hem kadında hem erkekte akciğer kanseri, meme kanseri, kolon kanseri. Türkiye'de meme kanseri, tiroid kanseri, kolon kanseri. Kanser deyince sevimsiz gibi gözükmekle beraber kadın kanserleri dediğimizde aslında kadında görülen en sık kanserler değil, kadın üreme organı ile ilgili. Yani sadece kadında görülen kanserler aklımıza geliyor ve burada da e, üreme sisteminde kadınlarda overler, yani yumurtalık, e, rahim ve rahim ağzı en sık bizim kulak e, halk arasında duyulan e, parçaları bunlar. Ama diğer tarafta diğer taraftan e, tüpler, vajina, vulva dediğimiz e, diğer parçaları da mevcut ve kadın kanserleri en sık olarak da endometriyum dediğimiz rahim kanseri tüm dünyada bu şekilde halen dünyada yarım milyon kadını her yıl etkiliyor yani Çok her yüksek yıl. Yüksek bir rakam bu değil yüksek mi? Bir yüksek bir rakam. Arkasından overseya ve sonra da seya geliyor. Serviks de rahim ağzı kanseri. ...kadınları özellikle etkilemesi açısından da kadın kanserleri başlığıyla bunları tartışalım dedik. Aslında yumurtalık, pek, yumurtalık da var. Yumurtalık da kadın, over kanseri dediğimiz. O çok tehlikeli değil ee, Yani şöyle, kanser her zaman tabii ki bir potansiyeli var ama... ...diğer taraftan rahim ve rahim ağzı artık en çok tedavi edilebilir kanserler arasında... Yumurtalık kanseri de erken yakalandığında çok çok iyi sonuçları olan bir kanser türü. Ama kinetiği veya karsinogenesi biraz daha diğerlerinden farklı. Daha hızlı bölünmerek ortaya çıktığı için tarama testleri daha zor. Yani bir rahim ağzı gibi yıllar içerisinde evrilerek olmadığı için onları takip etmek özel kriterlere dayalı. Özellikle genetikse, ailedense... Ee, daha farklı parametrelerle takip ediyoruz ama e, eskilere göre bir 30 yıl öncesine göre over kanserinde yani yumurtalık kanserinde de pek çok tedavi seçeneği var. Daha iyi giden çok daha uzun yıllar e, hayat sunabildiğimiz e, sunabilmemize neden olan tedavi seçeneklerimiz mevcut. Hı hı. Hep dönüp dolaşıp aileyi dinleyin aile. evet, diyorsunuz evet. değil mi? Evet o çok önemli ama over da bu kadar yüksek geçiş olduğunu bilmiyordum. Herhalde rahim simirlerle daha kolay erken tanı konulabiliyor. Ama o yerde herhalde sık ultrasona da gitmemiz gerekiyor. Hep hocam değil. söylüyor onu soracak herhalde. Evet. Hep aileye bir bakın evet. diye. Yani evet aileyi dinleyin. Evet. <gülüyor> evet. Ee, şimdi her ne kadar en çok ailesel olarak gördüğümüz kanserler arasında yer alsa da o verdi rahim kanseri de. Ee, yine de pek çok sporadik dediğimiz aslında... Ailede hiçbir vakada olmayabilir, hiçbir Kendi daha önce geçmişte de. veya yaşamakta olan hiçbir yakınımızda olmayabilir yine de çıkabiliyor. Evet. Onun için belli yaş üstü kadınlarda mutlaka çoğu da 40-50 yaş üstü kanserler olduğu için periyodik olarak muayeneler öneriyoruz Hı. hastalarımızda. Açıklanamayan karın şişliği, e, hazımsızlık, e, vajinal kanamalar menopoza girmiş kadınlarda veya menopoza girmemiş kadınlarda düzensiz vajinal kanamalar gibi... Veya e, cinsel ilişki sırasında ağrı gibi açıklanamayan, normalden farklı olan şikayetlerimiz olduğunda da hemen hekim başvurusuna e, olması şikayet, gerektiğini Şikayetimiz görüyoruz. olduğunda aşağı yukarı biraz daha bilinçli. Evet, evet. Ama şikayetimiz olmadan belli taramalardan geçmemiz gerekiyor değil Evet mi? Nedir bunlar ve hangi Şimdi yaşa göre? Rahim ağzı kanserinin artık hem Dünya Sağlık Örgütü hem de bizim Sağlık Bakanlığı'nın tarama programları içerisinde ve dünyadan daha şanslıyız daha etkili tarama programları ülkemizde ulusal olarak yürütülüyor ve pek çok kadında eskiye göre daha bilinçli olduğu için özellikle cinsel ilişki başlamadan önce aslında öneriyoruz rahim ağzı muayenelerine yani jinekolojik muayeneye ama Cinsel ilişkiden sonra da özellikle 30 yaşlardan sonra periyodik olarak kadın doğum muayenesi, jinekolojik muayene de e, simir dediğimiz e, oradan bir histolojik materyal alınması, histolojik materyalin histopatolojik yani sitolojik olarak incelenmesi veya en çok nedeni olan human papilloma virüs genetiğin araştırmasını öneriyoruz. Rahim ağzı kanseri için bu konuda şanslıyız ve rutin olarak güzel işte taramalarına giden hastalarda ve bu programları yürüten ülkelerde en sık kanser arasında değil artık. İşte de sıralamada aşağıya düştü. Bir de aşısı var. Aşısı da var. Aşının da etkili yapıldığında Hı hı. Burada da yine cinsel ilişki başlamadan önce e, asıl e, daha etkili olduğu popülasyon. O evet. çünkü cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon neden oluyor. Hümün popülama virüs dediğimiz. Rahim kanseri içinde e, özellikle e, bir ulusal ve uluslararası işte periyodik olarak 3-6 ayda senede bir git bakalım şeklinde bir tarama programı yok. Ancak e, özellikle kadın popülasyonda şişmanlarda... Diabetik olanlarda hı hı. veya daha önce bir şekilde ailede çok yoğun bir öykü varsa gibi nedenlerle onlarda da daha düzenli periyodik muayeneler öneriyoruz. Ama bu ulusal bir tarama veya uluslararası bir tarama programı şeklinde değil. Özellikle de ailede genetik olduğunu bildiğimiz Lynch sendromu veya BRCA 1.2'nin yoğunlukta olduğu herediter meme over kanseri sendromları var. Veya bazen yeni yeni keşfedilmişkenlerde de ailesel mutasyon olan ailelerde ve kişide de sağlıklıyken bu mutasyon tespit edildiyse özellikle jinekoloğuyla veya bir onkolog yardımıyla e, periyodik e, bu takiplerini yaptırması yani gerekiyor. Yani doktorluğuna danışacaklar. Herkesin mutlaka. kendine göre mutlaka taramaları evet. olacak. Yani evet. dinleyeceğiz, kaçmayacağız, kaçmayacağız. korkmayacağız. Evet. Bunları özellikle söyleyeyim. Evet. Hani siz doktorlar birbirlerinizi anlıyorsunuz. Ben bazen anlamakta zorlanıyorum. <gülüyor> evet. İzleyiciler de anlam, anlasınlar diye bu araya giriyorum. Peki akıllı ilaç, evet. e, iminoterapi e, bunlar kullanılıyor mu kadın kanserinde Şimdi bizde? az önce hani sevimsiz konular demiştik. Eskiye göre biz, ben de daha tedavi edilebildi evet. kanserler dedik. Artık hayatımızda bu akıllı ilaç dediğimiz tıbben bizim hedef tedaviler veya targeted terapiler dediğimiz tedaviler her gün çok daha fazla evet. hayatımıza girdi, tedavilerimize girdi ve şu an jinekolojik kanserlerin yani kadın kanserlerinin tamamında yeri var ve tümör agnostik dediğimiz yani tüm tümörlerde bakabildiğimiz parametreler var imunoterapi ile ilgili. O parametreleri karşılıyorsa her üç tümör için de immünoterapi kullanabiliyoruz. İleri evrede de kullanabiliyoruz özellikle. Erken evrelerde artık overde dahil olmak üzere kullanabildiğimiz akıllı ilaçlar var yine. Onlarda da mutlaka onkoloyla tartışıp genetik haritalamanın önemi burada çok önemli. Gerek kalıtsal genlerin gerekse tümör genetiğinin ortaya çıkartılıp imunoterapiye mi duyarlı, akıllı ilaca mı duyarlı bunlar ne yapıyor? Eskiye göre çok daha fazla şifa bulan hastalar, evre dört hmm. hastalarda bile bu şansı sağlıyor. Onun için biz hastalarımızda mutlaka karşımıza geldiğinde bunları sunuyoruz hastalara. Yani Kemoterapilerle çok etkili uzun sağ kalımlar veya şifa elde ettiğimiz radyoterapilerle, cerrahilerle, hasta grubumuz olmakla birlikte e, akıllı ilaç ve immunoterapi kullanabileceğimiz veya kullanmamız gereken e, tüm hastalarda tartışıyoruz. Yani hı hı. bizim tümörümüzün bir genetik haritalamaya gitmesi lazım veya sizin, he, hele de artık yumurtalık kanserinde hemen herkesi öneriyoruz. E, ama rahim ağzı kanseri biraz da enfeksiyöz bir patoloji patojen nedeniyle olduğu için Onlarda klasik herkese önermiyoruz ama bir over kanserinde mutlaka öneriyoruz. Tüp kanserleri, tuba kanseri dediğimiz tür kanserlerinde herediter, kalıtsal genetik haritalama istiyoruz. Hı hı. Rahim kanserinde de ailede birikmiş işte kolon kanseri, meme kanseri gibi aileselliği düşündürürdü. Aileye bakmak öykü varsa, gerekiyor. Yani neden evet. vefat etmişler? Çünkü bir de evet. yani bilinmiyor bu işler. Tabii. Aa öldü deniyor. Değil ama ya bir bakın ne var ne olmuş. Evet. Detay ama olmasa bile göre daha çok bilinen aile Öyküleri daha çok karşımıza geliyor. Evet, yani eskiden muhtemeli. evet işte bağırsağı tıkanmıştı, vefat etmişti neydi bilmiyoruz ama şu anda bizim daha karşımıza çok, gelen hasta Tabii. popülasyonları veya yakınları daha bilinçli. Daha rahat öykü alıyoruz. Daha rahat bizde bilinçli olarak peki, hastaları yönlendirebiliyoruz. Peki az vaktim var. Son bir soru. Kadın evet. kanserleri önlenebilir mi peki? Kadın kanserleri önlenebilir. Özellikle rahim ağzı kanseri. Tamam. Çünkü hemen %99'u hümipopulama virüs. Bunu nasıl? şüpheli ilişkilerden uzak durmak, çok partnerli olmaktan uzak durmak, HIV gibi yine bağışıklığı baskılayan enfeksiyöz durumlardan, o ajanları almaktan uzak durmak gibi, diğer rahim kanserleri için en önlenebilir durumlarda şişmanlık çok önemli bir nedeni, hı hı. diyabet önemli bir neden. Onlarda da yüksek yağ içerikli beslenme yine önemli neden. Bunları değiştirilebilen faktörler olarak işte sağlıklı beslenme, diyabetimizin ayarlanması, şişmanlığın giderilmesi önlemeye neden oluyor. Yumurtalık kanserlerinde önlemek biraz daha zor diğerlerine göre. Orada da farkındalığı arttırmak diyebiliriz. Orada da işte çok uzun süre yani şeyin menstrüel periyoda girmiş hastalarda sıklık artıyor. Orada önlemek biraz daha her zaman ikincillemli olmayabiliyor ama. Serviks ağzında ve rahimde bunlar daha modifiye edilebiliyor. Bence önlenebilir çoğunluğu. Çünkü en sık kanserler arasında endometriyum var. Aha. Rahim ağzı da önemli bir kanser popülasyonu olarak çoğu önlenebilir kanserler arasında. Dolayısıyla şöyle mi toparlayalım hocam? Korkmayacağız. Evet. Bütün testlerimizi yaptıracağız evet. Ekimimize güveneceğiz Siz evet. bir iki cümleyle toparlayın öyle bitirelim evet. lütfen e, Şimdi şöyle e, Öncelikli olarak ailemizin farkında olacağız Kendimizin farkında olacağız Neyin taranabileceğini ve neyin önlenebileceğinin Farkında olacağız e, Ve mutlaka da özellikle e, Rahim ağzı kanseri için Gerekli taramalarımıza gideceğiz e, Şikayetlerimiz varsa Geciktirmeden doktorumuza gideceğiz e, Kendimizde veya ailemizde Bir öykü varsa da Tıp ben bir yardım almak için hiç geciktirmeden gidici. Dolayısıyla önlemek mümkün Fatma evet. yani çok çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür geldiğiniz ederim. için. Her şeyden önce devam ediyor. Şimdi biraz sağlıklı güzellik estetik konuşalım. Nihat Dik'le birlikteyiz. Başka Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk <gülüyor> hakikaten. Uzunca bir aradan sonra tekrar evet. beraberiz. Ne hoş değil mi? Ee, yani, hakikaten. beraber olmak evet. ee, Şimdi güzellik konuşmaya devam edeceğiz. Aynen. Estetik konuşacağız, güzellik konuşacağız, sağlıklı güzellik konuşacağız sağlıklı aslında. Güzel. Yani hep konuştuğumuz zaten. Yaşının iyisi nasıl olunur onu anlatacağız. Hep, hep onu anlatıyoruz, evet. onu anlatmaya devam edeceğiz. Peki şimdi burada not almışım. Eksozom. Eksozom. Şimdi yeni bir şeyle eksozom, karşımızdasın. evet yeni bir ne, Nedir? Ne, eksozom ne demek? Eksozom e, rejeneratif tıpta kök hücre olmayan ama kök hücreden daha fazla e, etki gösteren hmm. e, hem gençleşmemize hem saç dökülmesine hem aknesikar tedavisine hem kırışıklık tedavisine hem de gözenek sıklaştırmada ya da yara iyileşme tedavisinde kullandığımız bu e, mezenkimal kök hücrelerin salgısı. Tamam şimdi biraz daha anlayacağımız Anlayacağım. bile dönelim yani evet şöyle. evet hakikaten ne, nereden alınıyor ne yapılıyor ne ediliyor yani evet. müthiş bir mucize gibi anlıyorum Ko ben Kordon e, biliyorsunuz bebek evet. e, plasentayı biliyorsunuz Hı -hı. E, doğum anında bu kordondan e, alınan e, hücrelere biz kök hücre diyoruz. O ne kadar önemli bir aralar kordonları saklıyorduk evet. ediyorduk evet. sonra halen, gün, hala saklıyoruz. saklanıyor değil mi? Tabii ki, tabii ki mi? hala evet. saklıyoruz evet. neden evet. saklıyoruz? Bu sakladığımız işte kordon e, bankacılığı yapılıyor biliyorsunuz hı hı. kök hücre laboratuvarlarında bu e, kordon hücrelerinin kök hı hı. hücrelerinin ürettiği e, materyallere yani çıktısına biz eksozom diyoruz egzozom hmm. nedir hücrenin binde biri büyüklüğündeki materyaller hmm. yani ekstra matriks hmm. hücreler arasındaki sıvıya diyoruz hmm. bu sıvının içerisinde bir sürü haberci niye materyaller var niye o kordonda var. en iyileri var peki neden çünkü doğum anındaki Aha. kordonda herhangi bir kanser hücresi yok ha. daha onun kişisel kendi benliği yok Hmm. Benlik olmadığı için oradan aldığımız bir hücreyi ya da salgısını siz de bende kullanabiliyoruz. Neredeyse saf Ama yani. Değil aynen mi? Evet. saf. Ha, evet. Belli bir zaman geçtikten sonra ki bu 12. 13. günden sonra gelişmeye başlıyor. Onun kendi kimliği oturmaya başlıyor. Hmm. Kimlik oturunca da onun hücresi sizde tedavi edici olarak kullanılamıyor. Hmm. Allojenik. Aha. kök hücre bunlar. Aha. Çünkü başka birinden aldığınız böbreksiz de çalışır mı? Hı -hı. Çalışmaz. Hı -hı. Doku uyumu olması lazım. Doku uyumu da tam olmuyor. Hı -hı. Uydurmak için bir sürü steroidler, ilaçlar Anladım. kullanıyoruz. Anladım. Ve herkese kullanılabilen herkes şey. kullanılabiliyor. Nasıl Çünkü oluyor yani? Hücre değil. Peki nasıl oluyor? Ne tedavi nasıl oluyor? Tedavi yani? şöyle. Bu hücreler mezenkimal kök hücrelerinden kök hücre laboratuvarlarında üretiliyor bu Hı -hı. materyaller. Hı -hı. Dediğim gibi kök hücrenin Binde biri büyüklüğünde yani şöyle söyleyeyim size 30 nanometre ile 100 nanometre arasında değişen küçük küçük parçacıklar. Bu parçacıkların içerisinde korkunç bir bilgi hazinesi var. Hı hı. Bunlar yeni hücrelerin bilgileri. Hı hı. Bu yeni hücreleri alıyoruz biz kendi yaşlı hücrelerimizle hı hı. karşı karşıya getiriyoruz. Hı hı. Ve bu yeni kök hücrelerin içerisindeki tamir edici ve Özellikle. gençlik hı. iksiri olan e, materyaller... Yaşlı hücremize ya da e, Dejenere olmuş Hastalanmış hı hı. E, Artık normal e, Tıplik tedavilerle e, düzeltilemeyen hı hı. Hastalarda özellikle romatizma Hastalarında olsun dermatolojide hı. Rejeneratif tıpta Saç hı. dökülmesinde hı. E, Aklınıza gelebilecek her türlü iyileştirici Tedavide e, yepyeni bir teknoloji Olarak İnanılmaz kullanıyoruz şey yani. Bu hücreleri alıyoruz getiriyoruz diyoruz ki Bak yanında yeni bilgi küpü yani bu şey gibi düşünün. Eski bir bilgisayarınız var. Hı -hı. Yeni bir program çıktı. Hı -hı. Program güncelliyorsunuz. Peki mesela şöyle soracağım. Kök hücreden farkı ne bunun? Kök hücreden farkı hücre olmaması. Ha. Alerjik yani, olmaması. Şimdi şöyle bir avantajı olabilir mi? Yani mesela e, kanserlilerde kök hücre olmuyor. kullanılamıyor Bunda olabiliyor. kullanılabilir mu? Yani mesela saçı dökülende. Bu çok önemli e, bir aynen. şey söylüyorsunuz. Aynen. Diyelim ki yani. işte e, kanser vakası, evet. Kanser oldunuz ya da e, ailenizde kanser geçmişi hikayesi olan Aha. insan var. Bunlar da kök hücre. Biz kendi otolog kök hücresi dahi olsa kullanmıyorduk. Kullanmıyordun. Onu hatırlıyorum. Çünkü diyordun ki hani yani onu bir arttırır. Özellikle altını çiziyoruz. Olmayan bir kanseri tetikleyebilir. evet. evet. Ee, bunları söylüyorduk. Ama Hı. bunu da söylemiyoruz. Bu çok önemli Bu bir şey. Bu çünkü hücre değil. Yapılıyor bu yapıldıktan sonra nasıl bir süreç yani nereye özellikle yapılması lazım um, ve sonrasında nasıl hani kök hücrede de diyordun ya 6 ay sonra bir anda bir şey oluyor. Evet. Bunda ne oluyor? Aa, bunda da şöyle aynen kök hücre gibi ekim yapılıyor. Aslında ben buna ne diyordum hmm. işte saça yapılan kök hücreye gübreleme. Evet. Bu da bir çeşit gübreleme hmm. ama bu gübrelin içerisinde e, bir sürü bilgi var. Hmm yeni bilgiler var. Hmm. Yeni çünkü bunlar bebek daha evet, yeni doğmuş evet. bir bebeğin e, kök hücresinin hmm. e, şey salgısı. Evet. Ee, bunun içerisindeki bilgileri biz hasta ya da yaşlı hücrelerimizle karşı karşıya getirdiğimizde hı hı. bunlar messenger dediğim haberciler hı hı. geliyor diyor ki bak burayı burayı yanlış yapıyorsun. Nereye burayı saça saç dökülmesi. Evet. Başka. Akne skarları. Evet. Ki çok önemli. Onlar Tabii, çok zor değil mi? Evet. Yüzünüzdeki kırışıklıklar. Hı hı. Göz çevresi ya da ağız çevresindeki kırışıklıklar hı hı. ya da geniş gözenekler. Hı hı boynunuzdaki o, o hani kolajen azalıyor evet. ki şöyle bir şey var. Normal kök hücrenin tam üç katı oranında kolejen üretme. Yani onlar fibroblast üretiyor, şeyler, fibrinler fibroblastlar dönüyor. Üç kat daha fazla kolejen üretebilme e, hı hı. şeyine sahip. Yetisine, yetisine sahip. sahip. Hı hı. Yani kök hücreden üç kat daha etkili. Hı hı. Bu bir. E, onun hı. haricinde bir sürü içinde bilgi var. Peki e, ne kadar süre sonra sonuç görülebiliyor? Sonuç üçüncü haftadan itibaren başlıyor. Bayağı başlıyor. Evet, üç, üç, mesela saçınız dökülüyordu. Aha. Bu uygulamayı yaptık. E, bu aldık kök şeylerimizi. Ekstra e matriks, eksozomlarımızı. Eksozomlar. Eksozom. Eksozomları. Eksozom. Eksozom. Tamamen e, gençlik iksiri bu. <gülüyor> yani gençlik iksiri de diyebiliriz. Gençlik aşısı da diyebilirsiniz. Bir çeşit aşılama çünkü. <gülüyor> Var olan bebek e, şeylerinizi, Peki, e, uyarılarınızı yaşlı hücreyle karıştırıyorsunuz. Ne kadar etkili olur sence? Ne kadar? Yani kök hücreden aldığınız sonucun 3 katı kadar ne kadar sürer? Etkisi ne kadar sürer? Aşağı yukarı. Tabii yaşa göre değiştiğini yaşa biliyorum bunların değiştiği ama. değiştiği çok daha yeni bir teknoloji ama Aha. kök hücrenin 3-5 yıl etkisinin sürdüğünü varsayarsak bunun etkisi çok çok daha kuvvetli geliyor. Hmm. Hmm. Yine aynı şeyi söylemek lazım çünkü 3-5 sene denenmiş çok da fazla bir hasta grubu yok. Şimdi mesela saça yapıldı veya sonra ne, yani ne evet. kadar süre aralık onu da söyleyeyim. Hafif bir söyleyeyim. saç dökülmeniz veya probleminiz çok hafif Aha. düzeydeyse diyelim ki işte 40 plan olduğunuz hafif hafif ufak ufak kırışıklıklarınız hmm. başladı ki hepimiz insanız hepimizin başına girecek bunlar. Ee, başladı diyelim. Hafif vakalarda tek seans bile yeterli. Seans. 1 milyarla 2,5 milyar doz, ünite arasında uygulamak gerekiyor. Ben 1 milyar ünite uygulattım saçıma. Hı hı. Çünkü 1 milyar ünite bir saça yetiyor. Hı hı. Bir tek saçına mı yaptın? Bir tek saçıma yaptım. Hı hı. O ee, zaman ama yüzüme de kesinlikle iler e ilerleyen, i̇lerleyen programlarda saçtaki <gülüyor> değişimi öncesi sonrası Aynen. belki ama görürüz Çok izleyenler. aktif, çok hızlı bir saç evet. dökülmeniz var. Hı hı. Ee, ya da işte akne skarlarınız var. Ya da hı hı. işte çok gençleşmek istiyorsunuz. O zaman 3 seans ya da rejeneratif hastalıklarda bu dejeneratif hastalıklar Tabii. var. Bu dejeneratif hastalıklarda 8 seansa kadar bir Vallahi. ya da 2 hafta arayla uygulanabiliyor. Peki çok teşekkür ediyorum. Şahane bir uygulama. Muhtemelen çok soru gelecek. ilerleyen evet. haftalarda biz zaten burada o soruları cevaplıyor olacağız. Her şeyden önce devam ediyor. Operatör doktor Arzu Ercan'la birlikteyiz her zamanki gibi. Önce kadın kanserleri sonra Hı. biraz estetik konuştuk. Şimdi... Yüksek tansiyon. tansiyon. Hocam hayatımda ilk defa tansiyonum yükseldi Güzeldi. geçen hafta. Söyledim size de. Evet. Daha önce. Ne evet. kadar zor bir şeymiş. Çok zor. O. Evet. Yani ne demek Hı -hı. hipertansiyon? Benimki değil hipertansiyon kuşkusuz. Evet kalıcı olursa biz ona hipertansiyon Lütfen diyoruz mısınız? şimdi normalde kalbimiz vücuda ihtiyacı olan oksijeni ve gıdaları gönderecek. Hı -hı. Bunun için her zaman dediğim gibi mükemmel bir mekanizma var. Ah o kalp Onu, yanınızda. Pompalı. Evet <gülüyor> ben çok seviyorum bu maketi. Şimdi bu bizim kalbimiz kasılıp gevşeyen bir pompa. Evet bunu yaparken de kanı attığı damara bir basınç uyguluyor. Hmm. İşte bu basınç bu tansiyonu oluşturuyor. Hani tansiyonu iki kelimeyle söyleriz. 12 8 10 6. Vurduğu zamanki tansiyon yani şu damara vurduğu anki tansiyon büyük tansiyon. Kalbin gevşeyip içini kanla doldurduğu zamanki tansiyon küçük, küçük tansiyon. Oluyor. Ve normalde bunun kalıcı olarak yükselmesine Yüksek tansiyon veya artık hepimizin bildiği hipertansiyonu diyoruz. Hipertansiyon çok önemli. 40 yaşın altında %20 görüyoruz. Hmm. 40-60 yaş, yaş arasında %60, 60 yaşın üzerinde 65'lere çıkıyor. Hmm. Yani aslında toplumda şöyle bir bakarsak %70 oranında, Yüksek tansiyon var. Neden önemli? Neden önemli? Yükselmesi. Çünkü insanlar buna alışıyor. Hmm. Alışıyor, zarar ver, veriyor ve hasta bunu anlamıyor. Hiçbirimiz anlamadan bununla yaşamayı öğreniyoruz ve bu bize zarar veriyor. E, normalde kan tabi e, kalp vururken o damarı vuruyor. Hmm. Vurduğu zaman iç endoteline zarar veriyor. Ve vücut hemen orayı tamir etmeye çalışıyor. Oradaki dokuyu Kalınlaştırıyor damar dokusunu ve karşımıza normal doğal yapısı bozulmuş bir damar ortaya çıkıyor. Ve bu pek çok sistemi etkiliyor tansiyon. Mesela e, iterek damarları büyüterek anevrizma çok sevdiğimiz sanatçılardan kaybettiklerimiz oldu hatırlarsınız. Tabii, tabii. Sadece yüksek tansiyon o kanı o basınçla damara vura vura genişleme anevrizma ve Günün birinde kendiliğinden yırtılmasıyla karşımıza... Yani, yani vücudumuzun anilgümler. nerelerine zarar veriyor? Mesela? Nerelere zarar veriyor? Beyin, hmm. mesela beyin anevrizmaları iki türlü zarar verebiliyor aslında öyle toparlayayım. Damar tıkanıklığını tetikliyor. Oradaki aterosikleroz dediğimiz damar sertliğini tetikliyor. Damar tıkanıklığına neden olabiliyor. Beyinde işte inme felç geçirdi dediğimiz olaya hipertansiyon neden oluyor bunu tetikliyor. Hmm. Böbrek damarınızı etkiliyor böbrek etmezliği oluyor. Göz damarınızı etkiliyor mesela belki sizde yaşadığınız yüksek tansiyon ataklarında gözde farklı bir çakma işte ışık gelme enseden Hocam, bir baş de ağrısı. Hocam kulakta oldu evet, kulakta, kulakta korkunç bir çınlama, böyle çınlama bir hayatımda ilk defa olduğu için çok rahatsız oldum. Evet. Benimkinin strese bağlı olduğunu söylediler. Stres yapabiliyor mu hocam? Stres yapabiliyor. Ne korkunç stres, bir şeydir bu. Stresin vücutta hani hastalıkları biz tıpta öğrenirken maddeler başlar. İlk madde çoğunlukla hep strestir. Hmm. Yani stres biraz sonra tansiyon kontrolünde yine bahsedeceğim gerçekten önemli. Mesela hani hep böyle aklımız yerinde kalsın isteriz. Sağlıkla yaşalalım isteriz. Hiçbir şey unutmayalım isteriz. Buna etkiler. Beynin her türlü fonksiyonunu e, düşük düşük giden yüksek tansiyon atakları bizim e, beyin gücümüzü azaltır. Hmm. E, ve ciddi anlamda ayak ucunuzdan e, saçınıza kadar bütün damarlarda tıkanıklık veya anevrizma yapıp kanama yapabilir. Ve tansiyonun toplumda yaşayan yüksek tansiyon hastalarının sadece %30'u biliyor. Ha şimdi ona %70 inanamadım. Nasıl oluyor mesela bunun emareleri yok mu niye bilemiyoruz? Hı hı. Neden bilemiyoruz? Çünkü biz ölçtürmüyoruz tansiyonumuzu. Biz kendimize dikkat etmiyoruz. Mesela bir çalışma okumuştum. 15 bin kişiyi bir sağlık gezisinde ölçüyorlar belli alanlarda. Ve gerçekten Türk toplumunda %80 tansiyonu yüksek kişi çıkıyor Allah Allah. ve hiç bilmiyorlar. Ve tansiyonu olup da ilaç kullananların bile en az yarısı düzensiz gidiyor. Peki genetik mi? Risk faktörlerinden bahsedelim o zaman. Genetik tabii ki burada yine her zamanki gibi önümüze geliyor. Kilo, hmm. şimdi vücudun o kanı ve besinleri göndereceği doku alanı arttıkça vücut hemen kan hacmini arttırıyor. Daha çok alanı beslemesi gerekiyor ve yüksek tansiyon otomatik olarak tetikleniyor. Veya hareketsiz yaşam. Hmm. Şimdi kalbimiz antrenmansız. İşte bir şey görüyoruz, üzülüyoruz, bir koşturuyoruz, daha fazla kan ihtiyacı oluyor. Bu antrenmansız dönemde kalp bunu düzenleyemiyor. Egzersizimizi kısaltmak, sedanter yaşam dediğimiz yaşam tarzı tansiyonu tetikliyor. Bazı ilaçlar tetikliyor. İşte şura ağrıda hemen içeyim, işte dizime protez dediler ama ben biraz bekleyeyim günde bir tane ilaçla idare edeyim. Doğum kontrol ilaçları. Tuz tutup veya kötü beslenme alışkanlıkları tuzun adı gelmişken işte biz herhalde Türk toplumu yemeğin tadına bakmadan tuza atan Ailesi. nadir toplumlardanız. Ailesi. Yani tuz her şeyde var. Tütün ürünleri etkili mi? Tütün ürünleri de etkili. Çünkü onlar anında zaten yüksek tansiyon yapıyor. Ailesi. Onun haricinde de bazı kimyasal maddeler salgılayarak damar tıkanıklığını bile tetikliyor. Uzun. ...onun etkisi daha da zararlı Hı. ve e, tütün kesinlikle tansiyonda önermediğimiz bir şey. Hı -hı. Peki tansiyon yükseldi. E, ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne hissetti? Ben mesela başıma geldi. Geldi. Bir anda kulaklarımdan korkunç Hı -hı. bir tiz ses... Ve korkunç bir çarpıntı. Çarpıntı. Bunun dışında bir şey hissetmedim. Sizin biraz daha panik atak ve üzüntü gibi. Olabilir. Hani bir stresin basit bir şeyin tetiklediği çok geçici da yüksek bir tablo. Değildi. Sonra hemen baktık çok yüksek hı -hı. değildi ama benim gibi olmayan da var bir anda 20'leri 22'leri evet. buluyor. Alışmadığınız ne Alışmadığınız için size o bulguyu verdi ama evet. zamanla kişiler bu tansiyonla yaşamaya alışıyor. En hı -hı. kötüsü o. Önce onu anlatayım. Lütfen. Şimdi bu bizim kalbimiz. Bu kalbimizin kasının bir et kalınlığı var. Hı hı. Bu tabaka yüksek tansiyonla yaşadıkça artıyor. Yani şuranın kalınlığı artıyor, Hah, artıyor, tamam. kalınlığı genişliyor. Evet. Şimdi bunun üzerindeki damarlar şu kalınlık için yaratılmış. Hmm. Yani vücutta her şey ölçülüp biçilip düzenli yaratılmış. Bu damar burayı sulayamıyor. Hmm. İşte o zaman e, ciddi anlamda kalpte de kalp krizi, felç gibi olaylar oluyor. Normalde bizim... Ee, ...bunu anlamamız lazım ama zamanla anlık tansiyonları herkes anlıyor. Hı hı. Bir de şöyle bir kesim var Balcişak Hanımcığım, acile gidiyor, o an tansiyonu işte herkes başına geliyor... ...orada yatıyor, bir serum veriliyor, işte tansiyonum yükseldi, acile gittim filan. Şimdi şunu bilmeliyiz ki acil servisler çözüm yerleri değil, hı. anlık çözüm yerleri. Ama sizde böbrekte mi bir sorun var, hı hı. işte bir hormonal bir problem mi var... İşte kortizolunuz yüksek, tiroidiniz bozuk bir sıkıntı mı var? Yoksa %90'lık, yüzde %90 biz nedenini bulamıyoruz. %90 Hı. hatta 95 işte kötü beslenme, sedanter yaşam, kilo, tütün alışkanlık gibi nedenleri suçluyoruz. Bunlardan anlık oluyor. Acile gidiliyor, kısa bir ilaç veriliyor, düşüyor, hasta bunu unutuyor. Lütfen bunu ciddiye alın, Hı. hekime gidin. Hekim size ne yapacak? Eee... Araştıracak. Hangi kesimdeyiz buna yani göre bunu ilaç verecek. Yani nedir diye bakacak bir değil de mi? Bir de mesela bazı e, hastalarım şunu söylüyor. Komşumun şu ilacı vardı ben onu kullandım ay, ay. bana çok iyi geldi. Böbreğiniz nasıl? Şekere bağlı mı bir yüksek tansiyonunuz var? İç organlarınız sınırda mı çalışıyor? Bir bahaneye mi bakıyor sıkıntı yaratmak için? Kimsenin ilacını kullanmayın. Öncelikle tansiyonunuz yükseldi. Bir hatırlayın ilacımı içtim mi? Hmm. Diyelim tansiyon tak, e, takibinde olan bir hastayız. İlacımızı unuttuk mu? Onunla da çok sık karşılaşıyoruz. Unuttuysanız hemen bir ilacınızı alın. Hmm. Sessiz sakin bir köşeye çekilin. Başınız yüksekte biraz istirahat edin. Hmm. Zaten çoğu hekim arkadaşım anlık yükseklikler içinde bir ilaç veriyor. Hmm. Ve onu dil altı alıyoruz. Hani o anki sorunu çözsün evet, diye. Bir baş evet. etmeye çalışın. Olmadı olmadı. Hekiminizi arayın veya acile o zaman gidin. Peki e, tansiyon yüksekliği tedavisi sadece ilaç mı oluyor hocam? Şimdi tabii Neye ki... Neye bağlı olduğu tabii farklıdır ama... Evet e, şimdi öyle durumlar var ki o şekilde sinyal veriyor. Hı. Mesela hormon problemleri hı hı. veya tiroid problemleri, cushing dediğimiz kortizolün yüksek olduğu problemler. Nedene yönelik tedavi mutlaka yapıyoruz. Ama o çok ince bir ayar. Bazen çok ilk çıkan ilaçlardan birini tercih ediyorsunuz. Hastanın her şeyi dengeye giriyor. Ama bazen ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. Çünkü multifaktöriyel oluyor. Stresi hayatımızda yönetmemiz gerekiyor. Şimdi ben bazen eve gidiyorum. 40 tane iş aklımda oluyor. Onları yapmak istiyorum. Ona programlamış oluyorum. Benim en küçük oğlum hemen geliyor. Hadi bir yorgancılık oynayalım. Yorganın altına girip bağırıyoruz. Tek oyun bu. Tesbih çekmek. Çocuklarınızla çıkıp dışarıda bir futbol oynamak. Bir rahatlamak işte değil mi? Evet stresinizi bir yönetim, bir hamur işi yapmak, bir fotoğraf çekmek. Ben mesela çok seviyorum biliyorsunuz fotoğraf çekmeyi. İnanın böyle şeyler size hayata tutunmanıza, etrafınızdakileri fark etmenizi ve o stres yükünü biraz azaltmaya yarıyor. Düzenli 30 dakika belli ritimde. Kalbinizi, vücudunuzu o ritimle çalışmaya alışacak egzersizler yapalım. Coşmayalım. Coşmayalım. Dedik <gülüyor> pazar günü. Lütfen stresten <gülüyor> evet. uzak durun. Sevgili izleyenler yüksek tansiyon hastası olmak istemiyorsanız, istemiyorsanız öncelikle stres evet. stres diyoruz. Güzel bir pazar olsun. Buradan dileyelim evet. en azından. Her şeyden önce bugünlük bu kadar. Haftaya, haftaya pazar tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.